Yar gidiyor soğuk gecede yüreği ihanete yüreğime ah duvarlar benim sırdışım aman vermiyor hasret bedenime. Kara gözlüm gitme Yapma bana küsme Özlüyorum deli gibi noktacığım sevgine. Son bulsun ah, derin ayrılık Tükensin acılarım geldiğinde so benim yoldaşım kahrolsun o mutsuzluk gang gönlüme